Karanlık geceler ışığı hasretim Bazen çöker bana da o oh, kasvetim Yıldızların altında her gece dans ettim Bir dilek tuttum yine samimi hislerim Bir ışık saç bana her gece düşlerden Meleklerin sözü vardı o göklerden Silemem anıları şimdi bu defterden Satırlarım şahidim bana da ezelden Sonsuzlukta bir ışık saç bana kayboldum Düştü her gece Rüyalara haps oldum Ellerim yazmaktan virane şimdi solgun, Bedenim çıkmazlar da şimdiler de çok yorgun Hasretinizleri hapsolmuş gözlerimde yorgun Bu ellerim vardı bir sebebi Kavgayla geçen bir ömür bunun neredeni? Onca çırpınışta zor ver bana düşlerimi Bizler var Yazarım başı sona yazarım geri geri geliyordu başa başa saralım hep içimde bir özlemin hasreti var ama eğer bana geliyorsa başta onu yazarım elimden tut beni bırakma yüzünü çiziyordum buğulanmış camlarıma kalemi kırılmış aيرين laflarını alınıyor musun giderken el adamına bana gerçek yüzünü göster Ve öyle gelsin senden gelen açıklansın sözler Hadi. Kırılgan değilsin biliyorum da Yapmacık gülüşler yakışmıyor sana Ve sende var gizemli hep bir halle. Görüyorum ben sustum şimdi konuş dinliyorum Üzüldüğüme değer misin bunu da bilmek istiyorum Masallarda anlatılan tatlı cadıyı göremiyordum Önceden ve şimdi geriye dönme artık git diyorum İzle Then Yorgun kalmadı dermanı sakinim hayat denerken Sabrımı kahrımı sırtıma yükleyip döndüm Kırıldı bir anda o günahın tartısı Başlar sancısı gözleri kapat bu şehrin Sen yana olmalı son durak korkarak yaşamak Artık bir huy gibi daha kötü olan buna hepten alışmak Zor bir çatışma içimdeki cender harabe manzara düşürdü hayrete kadar gayrete aşık madem Mutlu bir sabah açılsın pencere Cennete uzak sonlara çok yakın aşa nasihat vermekte bir tokarın artık yok yarın döküyorum son kanın gemileri batırdı bu kalpteki buzda Fark et tuzağı ve ağlat bak avçayı boktan bir masal aldı inancımı vurdu yalancıyı gerçeğin sert Sonra kendine doğrultu tabancayı Vardığı yerde bak yoktu hiç kimse Geri dönerdi kesin halimi bilse Sehri de dilde zor değil silmek Kentini kör çekip derinlere inse her yer cennet Ayrılık varsa samansız fetret Derler sabret ruhumu bilmeden Kendinden değil ondan vazgeç Yolları kateti edip aramadı. Bir yere şeytan uşurtmasa takıldı tellere Hayat bir mengene aklımı aldı bu yağmur Sonrası kapıldım sellere izler var